filosoflar bile anor barga tayyorgin ham Yap şu, yar her işte düşünme iman kızlarıca ben kızlara gel açılmayı Kızları gel düşünme.